Anlat bakalım ne olacak böyle ne yapacağım ben öyle bırakıp gitmek kolay tabi yara açmak senin için nefes almak gibidir zaten kızdığım için değil yapamıyorum sensiz başta yaşayamam sandım yaşadıkça da hak verdim kendime Öyle her şey bırakıp gitmeyle olmuyor işte. Ne hallere düştük sevgili. Ne günlere kaldık. Önceden her dakika hayaliyle yaşadığımdan. Şimdi birkaç saniye görme ümidiyle kapısına geldiğim. En çok da ne koyuyor biliyor musun? İşte o çok sevdiğim. Canımdan can bildiğim. Kaybetmekten korktuğum. Sana uzaktan bakıp seni görmeden dönmek. Yağmur yağıyordu dün. Sen yağmuru çok seversin. Ne zaman gülürken başlasa yağmur. Beraber ıslanalım. Ne olacak derdin? Ben sana kıyamazdım. Üşme diye sıkıca sarılırdım. Şimdi o birlikte ıslandığımız yollar gözyaşlarıyla doluyor ve sen yoksun. O yollar hiç bitmiyor. Bekliyorum. Yalan yok. Çok özlüyorum. Bir nefes sonrasında seni görmek ümidiyle. Bir bakış ötesinde sana varmak ümidiyle Derin bir acı içinde Kıvranır gibi Bekliyorum işte Bekliyorum